Yani Cizre'deki dostlara selam olsun hem baştan. Ee, hakikaten hem bir harikulade zevkli bir geziydi ama aynı zamanda çok içinde hani oturup böyle bir taşın üstünde ya biz ne yapıyoruz ne haldeyiz olamaz diyeceğimiz anlara da şahit olduğumuz bir gezi yaşadık sevgili dostlar. E, Gezi'den böyle çok kısa kısa beyan etmek gerekirse açıkçası benim üzüldüğüm taraflardan söylemek gerekirse en başta tabi ki el -Cezeli. Yani e, şu anda e, Cizre çok enteresan bir nokta. Birinci madde dünya tarihinin başlangıç noktası. Nuh Aleyhisselam İslâmlık tarihinin ikinci atası olarak Muharref Hristiyanlıkta, Muharref Yahudilikte ve Süryanilerde, Keldanilerde, e, Ezidilere kadar varırsınız oraya. Kime giderseniz gidin, Nuh Nebi'yi kabul etmişler. Ve insanlığın ikinci atası olarak o başlangıç noktasında, bir, dünya tarihçileri için çok önemli nokta. İki, e, sonrasında e, bu kadim şehir, belki Türkiye coğrafyasının en kadim şehirlerinden biri olan bu şehir, sonrasında her gelen e, devlet tarafından ilmin merkezi haline gelmiş e, bunlardan en önemlisinin birisi de kırmızı medrese içine giremediğimiz yıllardır restorasyon devam eden restorasyonunda garip olayların yaşanması söz konusu e, üzücü olayların yaşanması söz konusu ve içeride devam eden bir restorasyon süreci var ee, ve şehrin merkezinde şeyi soruyorsunuz yani El Cezili'nin kabrini soruyorsunuz çünkü levhalar sizi kabre götürmüyor bir kere levhalar şehrin içinde böyle güzel güzel tur atmanıza vesile oluyor ee, Cezili çok küçük bir yer öyle devasa da büyük bir yerden bahsetmiyoruz hani dön baba dön aynı yere geliyorsunuz ee, ben oradakileri şöyle ifade etmiştim ee, masa başında akşamleyin bir araya geldiğimizde Tanışıklığımız olan olmayan insanlara Eğer bugün Elon Musk gibi dünyaca ünlü ya da Bill Gates gibi Dünyanın son 20 yılındaki teknoloji sahasının önemli isimlerine e, Hadi Türkiye'ye gel deseniz, Büyük ihtimalle ilk gelmek isteyecekleri ve ziyaret etmek isteyecekleri nokta El Cezeli'dir Çünkü El Cezeli dediğimiz zat bir şeyhin elinden senin de söylediğin gibi yetişmiş Sonra bir Futoat Halimi olarak Bilgisayar dünyasının ilk algoritmasını yazmış olan adam, ilk mekanik algoritma ile mekanik makineler üretmiş, yani robotika'nın robotun babası. Dünya böyle kabul ediyor, yani bu bizim söylemiz değil. Evet, 800 yıl önce yaşadık. 800 yıl önce 27 adet robot imal etmiş, bu robotları çalıştırmış. Ee, o detayları girmeyelim, robotların özelliği vesaire. Ama burayı bulamadık. Sonunda bulduk. Ee, bulduğumuz yer kabri Harabeden bir tık iyi durumda Başucundaki levhası pas içinde Pislik içinde Temizlenmemiş Yani hatta oradakileri şey bile dedi mi ya, yani Allah rızası için ben yaptırayım ben koyayım Yani bir levhadır bu ya Bu, bu kadar basit bir şey yani Tabela bu kadar basit bir şey Orada zaten Tabircense böyle bir vurgun yedik e, açıkçası ne yanında bir kütüphane Nuh Aleyhisselam'ın camisi olduğu söyleniyor Nuh Nebi'nin Nuh Aleyhisselam'ın kabri elbette orada değil ama mağara yoluyla alttan alta inebileceğiniz 3 katlı bir mağaranın en altında kadim bir e, şey var aslında türbe var türbenin bu kadim görüntüleri ise en son 90'lı yıllarda videoya çekilip YouTube'a konulmuş bile YouTube'da da seyredebilirsiniz Sonra bölgeye 90'lı yıllarda bir e, görevli geliyor ve bu görevli insanlar mağaraya niye iniyorlar ki diyor. Mağarayı komple toprakla kapatıyor. İşin komik tarafı şu. Orada Noh Aleyhisselam var mıdır yok mudur bu ilahi açıların ya da tarihçilerin mevzuyken bir anda orayı kapatmak istiyor ve kapatıyor. Sonra diyorlar ki ya insanlar buraya geliyorlar. Nuh Aleyhisselam'ı ziyaret etmek istiyorlar. Dünyanın dörtlü tarafından gelenler var. Biliyorsun Cüdi Dağı'nda 90'lı yıllara kadar üç din farklı tarihlerde Hristiyanlar ve Yahudiler Temmuz ayında geliyorlar ziyaret ediyorlar. Bugünkü meşhur Sefine Tepesi'ne geliyorlar. Gelince de Nuh Aleyhisselam'ın kabrini ziyarete geliyorlar. Farklı dinlerden insanlar. Aa öyle mi diyor devlet görevlisi. O zaman diyor üste diyor bir tane bir şey yapalım diyor. Sıfırdan yepyeni e, hani şey seramiklerle döşeli. Hani burası kabir değildir demeniz için elinizdeki her türlü imkanın sunduğu bir sahte kabir yapıyor. Oraya da Nuh aleyhisselam'ı kabre diyor ve ne yazık ki insanlar da oraya gelip e, orayı hem adamcağız bakıyorsun böyle anlıyorsun ki burası kesinlikle sahte. Kesinlikle yeni yapılmış çünkü kabrin girişinde 1996 yazıyor ve siz de dua edip çıkıyorsunuz. Halbuki kabir 3 katlı aşağıda mağarada bulunmakta. Hadi buradan çıktık. Bu acayip acılı fotoğrafın üzerine bir, bir şeyi atlayarak gideceğim. Fotoğrafı varsa eğer Mor Gabriel Kilisesi'ne gidelim. Dedik hep beraber. İdil'de bulunan e, dünyanın en eski manastırlardan bir tanesidir. E, Süryani Manastırı'dır. Şimdi bu gördüğünüz fotoğraf sevgili arkadaşlar. E, sonra 300 yıllarda. 4. yüzyılda yapılmış galiba. Yapılmış sonra Roma tarafından yeniden destek verilmiş. Hem bir okul hem bir imarathane hem bir e, manastır. Ee, i̇çeride iki tane kilise bulunuyor, yaşam merkezi bulunuyor, okul bulunuyor. Şu anda 50 civarında din görevlisi yaşıyor. Ee, adedini bilmiyoruz ama küçük çocuklar, süryani çocuklar geceleri burada kalacak şekilde bir yurtları var. Ee, tamamen tarihi bir ortamda gece ders görüyorlar. Büyük ihtimalle gündüzleri de devletin belirlediği bir Anadolu Lisesi'ne Mardin'e servise götürüyorlar. Bahçesinden girdiğiniz anda bir üniversiteye geldiğinizi etrafıyla, çevre düzenlemesiyle, yerlerin temizliğiyle yani yerde çok rahat oturabilirsin herhangi bir taşın üzerine çekinmeden. İçeriye doğru girerken rehberlerin sizi karşılama biçimi, size anlatım biçimi, Hristiyanlıktan çok tatlı tatlı ifade edip böyle hadi Hristiyan da olabilirseniz olun bu arada dercesine çok güzel ve latif. İfadelerle sizi karşılaması, efendim salonları vesaire hatta biz oradayken biliyorsunuz İtalyan bir çekim ekibi vardı. İnanılmaz bir yer. Avlusundayız şu anda zeytin ağaçları var. Dört bir tarafından kuşatılmış tertemiz yapılmış hiçbir tarihi doku bozulmamış ve hala eğitime devam eden dünyaya süryaniliği anlatan ve süryani papazlarını yetiştiren bir okuldayız. Hem de dışarıdan gelen ziyaretçileri bir de grup grup alıyor yani onarlı gruplar yapıyorlar size daha rahat anlatabilmek için. Tabi ben burada çöküyorum çünkü şimdi size Cizre tarihinin en büyük ve en önemli bilinen tasavvuf alimi ve normal ilimlerdeki bir zirvenin medresesine gidiyoruz şimdi. Yine Cizre'deyiz. Bu Mardin sınırları içerisinde kalan ama Cizre'ye yakın olan bir manastır. Şimdi Cizre'nin e, Evet. evet. Fakir Teyran'ın e, Cizre'ye gelip Cizre'de alimlerle beraber sohbet ettiği e, ve gerçekten Fakir Tayran'ın. E, medya sesine gidiyoruz şimdi. Fakriye yani, Teyran şey demek Kürtçe'de yani kuşların hocası manasına geliyor. Kuşların Kendisi, dilinden anlayan. Evet büyük bir mutasavvuftur. 16. yüzyıl civarında yaşamış galiba yanılıyorsan. E, Cizire'ye geliyor. Melahmede Ciziri ile beraber aslında divanda da karşılıklı söylemiş oldukları kasideler var. Hem bu, bir edebiyatçı. Aynı zamanda. Hem değil, bir şair. Bu. Hem büyük bir ilim adamı. Hem büyük dünyaya söz söylemiş. Bütün Anadolu coğrafyasına alim yetiştirmiş ve gittiğinizde şu görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Burası yol yüzergahı üzerinde, gabardağın eteklerinde bir medrese. Yani medrese. medrese. İnanıyorsanız tabii. Bunun bir de şu an fotoğrafta göremiyorsunuz. Sağ tarafında genç çocukların kalabileceği bir başka ev daha var. Yani ev Hı -hı. diyemeyeceğiz. Ne yazık ki Berat'ın söylediği gibi harabe var. Ee, ve kıymetli dostlar bu harabeler Nuh Aleyhisselam'dan kalma harabeler değil. Bunlar 1500'lü yıllarda yani bu manastırdan 1200 yıl sonra yapılmış bir medrese. Manastır bundan 1200 yıl öncesine ait ama manastırın Almanya'dan, Amerika'dan, Fransa'dan toplanıyorlar, geliyorlar, vakıf kuruyorlar ve hiçbir taşı zedelenmesin diye canhıra çalışıyorlar ve başarıyorlar. Bakın bu görmüş olduğunuz e, mübarek zatın, fakirte hayranın bulunan bu medresesi toplamda kaç metrekaredir? Büyük ihtimalle 100 metrekare ya var ya yoktur. E, karşısındaki binada yaklaşık 100 metrekaredir. Toplamda 200 metrekare olan bu alanın son hali bu. Şimdi e, kusura bakmayın biz sadece bu e, Şimdi ben buna tasavvuf düşmanlığı desem diyemem çünkü Cizre'nin halini gördüm. E, i̇lim düşmanlığı desem diyebilirim. Tarih düşmanlığı desem zaten açık bir tarih düşmanlığı. Yani şuranın böyle durduğu bir yerde Cizre'yi yöneten her kimse müftüsünden kaymakamına, belediye başkanından halkının önderlerine aşiret reisine kadar... Ve İstanbul'da bana kadar hepimizin ayıbıdır. Ağır bir ayıbıdır. Yani düşünseniz siz Almanya'dan Amerika'dan geliyorsunuz. Bir Süryani Kilisesi'ni geziyorsunuz. Oradan da çıkıyorsunuz diyorlar ki size ya Cizre'yi Cizre'ye yapan Dicle'ye. Bütün Cizre'nin anlattığı bir gerçek. Dicle'nin nehrinin Cizre'de kenarına gittiğinizde Dicle'nin sesi duyulmuyor. Bir koca nehrin sesi duyulmuyor. Orada anlatılan şu ki. Ee, bu mübarek zat Dicle'nin kenarına giriyor. Diyor ki biz bir ilim okuyoruz burada. Bu ilmi okarken senin sesin bizim ilmimize engel oluyor. Ey Dicle şuradan geçerken daha sessiz olur musun? Cenab-ı Hakk'ın emrindedir bütün alem. Nehir de bu alemden bir varlık. Nehre bu sözü söyledikten sonra Dicle susuyor. Ve şu anda Cicle'nin kenarında çayınızı için su sesi duymuyorsunuz. Yani çeşmeyi açsam bile su sesi vardır. Ve Dicle'de tam hatırlarsan köprü altında da Manavgat şelalesi büyüklüğünde yaklaşık 1 metre 70 santim büyüklüğünde de bir şelalecik var. Şelale değil şelalecik. Su atlıyor. Yani o sesin duyulmama ihtimali yok. Buna hatta bir şiiri var yani bunun üzerine. O şiiri zaten bu herhalde bu hikaye anlatıyor. Yani suya sesleniyor. kürtçe ve Türkçe anlatayım ben size. Ol. Ey avu av ma matbu aşkı muhabbeti mevcup elan tavey belav beseknev berahati. Diyor ki ey su sen deme aşıksın dertlisin dalgaları etrafa savurur durmaksızın akar mutsuz musun diyor yani. Yani bu bu şiiratta birçok şarkıya da konulmuş. Bu kadar naif sözlerin sahibi ve keramet sahibi büyük mütesavvuf iz bırakmış bölgede. Bütün coğrafyada iz bırakmış. Aşıkların e, durağı olmuş. Sözlerinde kaybolmuşlar. Ama bakıyorsun hiçbir kıymet harbiyesi yok. Şu, şu dönemde yani. Burada bir şeyin altını çizmek lazım. İngiltere'ye gidersiniz. İngiltere'de devletin, hükümetin nefret ettiği hani hükümeti devirmeye alt etmiş. Hükümetin keşke yaşamasaydı dediği yazarlara yapılan e, törenler, uğruna yapılan festivaller hali hazırda hükümet tarafından desteklenmektedir. Sebep? Adam diyor ki tamam ben bir devlet olarak bu adamı sevmiyorum. Ben İngiltere'den bahsediyorum. Biz böyle yapalım demiyorum. Bir yere varacağım. Ama diyor ben İngiltere'yim ve bu benim tarihimde benim içimdeki insanların bir kısmının değer verdiği dünyanın takip ettiği bir isim. Eğer ben bu ismin anısına yerini, yurdunu, evini, barkını öldüğü, gömdüğümüz yeri ihya edersem maddi düşünüyor ve diyor ki ya ben turist gelir ve para kazanırım. Şimdi ben devletimizin bir tasavvut düşmanlığına sahip olduğunu düşünmüyorum. Velev ki öyle olsa veya bizi dinleyenler arasında belki tasavvut düşmanları olabilir. Ama bahsettiğimiz zat-ı muhterem bir tasavvuf şehri değil sadece Dünyada edebiyatıyla ve yetiştirdiği talebeyle çok önemli bir isim. Böyle bir ismi tasavvuf düşmanı dahi olsanız, ilim düşmanı dahi olsanız, Cizre tarihinin ve Türkiye Cumhuriyeti ve Bölge Coğrafyası tarihinin en önemli ismi olarak sahip çıkmanız lazım. Böyle bırakamazsınız. Bu kadar berbat bir halde bırakamazsınız. Bakın hatırlıyorsan bir de Ezidi köyüne gittik. Evet. Ezidiler 1960 yılında boşaltılan köylerini hala askeriyeden izin alıp geliyorlar. Boş evlerini temizliyorlar. Ve gördün orada hala ölülerini o boş köye me devam ediyorlar. Yani ne diyor adam? Diyor benim dedem buradaydı. Tamam devletin bana izin vermiyor ben boşalttım köyü. Ama ben de ölürsem beni köyüme gömün. Dünyadaki en ateist adam bile, en dinsiz adam dahi bunu yaparken ve bu medeniyet duygusunu biz anlatmışken ya televizyonlarda konuşmak çok güzeldir. İşte İslam medeniyeti, Doğu medeniyeti. Biz medeniyetiz. gerisi bizden sonradır demek güzeldir. Evet, medeniyet buradan başladı. Adı Medine'den gelir, kabul. Ama kusura bakmayın, Cizre'nin bir yerindeki hal bu, öbür tarafındaki hal bu. Şimdi medeniyete kim sahip çıkıyor? Ben mi onlar mı? Benim halim ortada. Benim halim ortada. Dolayısıyla çok e, üzücüydü, özellikle programa girerken tasavvufla da ilişkili olduğu için Hali pürbelalimizden sadece bir örnek. Yani İstanbul'da bilmem nereyi restore ediyormuşsun. Et güzel kardeşim. Harikulade. Ama şuranın restorasyonuna vereceğim para. Hani tabirca caizse bölge halkından toplayacağım parayla bile yapılabilecek bir şey. İki taş ustasına bakar. İki taş ustasına bakar ya. Ve gittiğimiz hiçbir yerde. Hiçbir tabela. Hiçbir okunacak bir evrak. Bizi bir Cilze Müzesi'ne götürdüler. Köylerden terlik koyup yan yana dizmişler. Al sana Cilze Müzesi demişler. Yani var mı? Var kardeşim. müze de var. Sevgili dostlar Cilze'de hiçbir şey yok. Cilze'de hiçbir şey yapılmamış. Tarih adına konuşuyorum. Kırmızı medresenin etrafı kapatılmış. Adına Restorasyon denmiş. Birinci Restorasyon grubu Define'den içeri girmiş. Define aramaktan. Medresenin altında Defini aramak uğruna salonlar yıkılmış, dibine çukur kazılmış, sonradan e, artık kimse yetkililer görmüşler, gördükten sonra ekibi göndermişler, yenisi yola çıkmış. Onlar çalışmaya başlamış, artık nereden ne bulursunuz. E, acı olan Ulu Cami, belki de İslam medeniyetinin elindeki en eski minare. <gülüyor> Çünkü gidiyoruz Müslüman olarak İslamiyet geldikten sonra Cizre'yi fethediyoruz. Cizre'yi fethettikten... Ha bu arada manastırın özelliği de şu. Darul Ömer. Manastırın orijinal adı Darul Ömer. Çünkü Hz. Ömer Efendimiz Cizre'yi fethettiği zaman... Bu manastırı cami yapalım diyor bölgedeki Müslüman olanlar. O da diyor ki hayır bu manastır görevine devam etsin. Sakın dokunmayın. Süryani'ler nasıl başladılarsa görevlerine devam etsinler. O yüzden e, Gidiyorsunuz, Devhada hem Mor Gabriya Kilisesi yazıyor, hem Darul Ömer yazıyor. Yani adamlar Hazreti Ömer Efendimiz'e duydukları muhabbeti hala taşıyorlar. Biz ise gidiyoruz bu zatın kabrine veya mescidine, ilim mescidine veya Kırmızı medeseye. E, Ulu Cami de fethedikten önce bir kilise. O kiliseyi bize veriyorlar kılıçsız bir şekilde biz de diyor o zaman diyor şey çan kulesinin üzerine bir minare yapalım. Minare bölgenin en eski İslam minaresi. Yani dünya tarihinde minare sıralama yaparsanız ya 3. ya 4. ya 5. olacak tarihi sıralamayla. İlk 1960'daki fotoğrafına bakıyorsun. Apaçık görünüyor ve dimdik restorasyondan sonra sağa yatmış. Etrafında bir mahalle kurmuşlar dostlar. Mahalle arasından ulu camiyi bulabiliyorsan, ya bu onu söyler adama. Yani madalya tak yani bulamazsın, öyle bir imkan. Yani bunu kim, kim imar verir? Nasıl bir, yani düşünün ki Topkapı Sarayını, hadi orası çok büyük de, ne diyeyim ne, nasıl diyeyim? Yani Kılıç Ali Paşa camisini bulamıyorsun abi. Yok yani. E şimdi kusura bakmayın, İstanbul'dan Ankara'dan konuşup biz medeniyetten bahsedemezsiniz. Çünkü tarih imarattır. Tarih okumayan adamın yarını yoktur. Sen bu medreseyi yeniden imar etmedikçe Cizre'de genç yetiştiremezsin. Ki bölgede yaptığımız görüşmelerde de artık Cizre'de de deistlerin ve tesislerin olduğunda öğrendik mi? Öğrendik. Evet. Ya nedir bu hali ahval dedik? Hani çok uzatmak istemiyorum ama bayağı dolduk yani kusura bakmayın dostlar. <gülüyor> Şırnak Üniversitesi'ne gittik. ya sevindik. Bir üniversite açılmış. Hani gidelim hocalarla bir tanışalım. Gençlerin hali pürmeler nedir diyelim dedik. Allah da denk getirdi. İsmini filan vermeyeyim. Şimdi uğraşmak istemem. Tasavvuf bölümünün başkanıyla masaya oturduk. Konu doğal olarak Cizre'deyiz. Nuh Aleyhisselam'dan açıldı. Hocamız bize şunu anlattı. Efendim dedi, geçenlerde de burada bir yağmur yağdı dedi, tufan gibiydi. Dedim herhalde mecaz yapıyor. Devam et, nasıl yani hocam dedim, bu bölgedeki insanlar sellere dedi tufan der, etimolojik olarak. E hocam, bu dedim, Kur'an'ı kendi yerden su gibi. O dedi, su o kadar yağmur yağıyor ki dedi, su artık kabul etmiyor, Kur'an öyle dedi ifade etmiş. E dedim, hocam tufan ne o zaman? Dedi, Dicle biraz yükselmiş. E hoca gemi neredeydi? Basra'da. Nereye gelmiş? Jude'ye. Herhalde terseme mi akmış filan. Ya diyor işte rüzgar fazlaydı, su biraz yükselmiş. Hocam kaç metre yükseldi? 300 metre. Ya arkadaş, Jude'ye gelene kadar 500 metrenin üzerinde 500 tane tepe var. Bu buraya nasıl geldi? Velhasıl tasavvuf bölümü hocamız. Sağ olsun. Nuh tufanını inkara açık bir şekilde ibarelendirdi. Çıktık kapıdan zaten tansiyon 1500. Oradaki mellelerden biriyle oturduk. O da bize şunu söyledi. Abi keşke bu üniversite açılmasaydı. Dedim niye? Dedi eskiden bizim içimizden İstanbul Ankara'ya gidenler üniversiteler çoğalınca gittiler. Geri geldikten de deist ateist oldular. Şimdi gitmeye gerek kalmadı. Onlar buradalar. Yani artık İstanbul, Ankara'daki üniversitede zehirlenmeye gerek kalmadı. Tasavvuf düşmanı olmak için tasavvuf hocası göndermişler zaten Ankara'da. Şimdi sevgili dostlar tasavvuf tarihi dersi yapıyoruz. Tarihi değil yarını konuşuyoruz. Zira şu Kur'an-ı şan ki yüzde ellisi tarihtir. Ne demek bu? Rasulü Kibreye Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy inzal olduğunda tarih kaç? 600 yıllar. Aşağı yukarı. Peki, Kur'an'ın yarıdan fazlası neyi anlatıyor? Hz. Adem'den, Milattan sonra 600'e kadar olan tarihi anlatıyor. Peki, bu kitap, yarının, bugünün ve ana ayet midir? Âmenna ve sadekna. Öyleyse, Hazreti Nuh'u okuduğunuzda, Hazreti Adem'i okuduğunuzda, Hazreti Davud'u Süleyman'ı, Musa'yı, İsa'yı, Zülkifl'i okuduğunuzda siz yarınınızı okuyorsunuz. Kur'an içeriğime göre tarih yarının bilmidir, dünün bilimi değildir. Ancak siz tarihi dün derseniz bu çocuklara yarının ilmini veremediğiniz için bu çocukların deist ve ateist olmasına vesile olursunuz. Ve ne oldu biliyor musunuz? Şu anda diyor ki Melle yetişemiyoruz abi diyor. Cizremizde, Şırnağımızda bol bol deistimiz ve ateistimiz var. İşte medeni Türkiye'nin bir fotoğrafıydı. Bu fotoğraftan sizlere kusura bakmayın biraz beyanname sunmak istedik ki tasavvuf tarihini size anlatırken size yarın değil, bugün değil, dünü değil, yarın anlatacağız. Geçen haftada yarını anlattık. Bu haftada biraz yarını anlatacağız. Ve adım adım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in dönemine, sonra birinci dönem, ikinci dönem tasavvufta yöntemler ve batının Tasavvuf arayışı, spiritüelizm, mistisizm, doğaüstü olaylar derken, 8'de tasavvuf tarikatlar ve cemaatler derken adım adım biz hep yarını konuşacağız. Cizre için halkı harikulade bir halk. İnsanlarındaki edep ve haya zannedersem ülkemin pek çok ilçesini gezmiş bir insan olarak söylüyorum. Hani gitmediğim il değil de ilçe sayısı çok fazla değildir. Zannedersem bu kadar haya ve ...edeple kuşanmış bir ilçe, çok denk gelmezsiniz. Çok haya var, edep var, herkes namazında ama onlar da bize şunu anlatıyorlar. Artık biz bozulduk. Sizi kim bozdu hocam? Üniversite bozdu. E hani biz Harry ile üniversite açınca medeni olacaktık. Ama batıllaşmakla medeni olmak arasındaki farkı doğru çizmemiz lazım. Bizim medeniyetimiz Hz. Adem'den beri tasavvuftur. Geçen hafta yaptığımız programa gelen bir yorumda demişler ki ya efendim işte programa girişte zaten beyefendi tasavvufun İslami olmadığını söyledi. <gülüyor> Kıymetli kardeşler. Sizler anlamak istediğini anlıyorsunuz. Bizim sizi uğraşacak vaktimiz yok. Ancak bir hakikat var. Orada söylediğimiz söz şudur. Tasavvuf insanın arayışıdır. Bu arayış Hz. Adem'den beri vardır. Ancak Müslümanca ararsan Allah'ı bulursun, gayrimüslimca ararsan belanı bulursun. Felsefeyi bulursun, mistisizmi bulursun, kabalaizmi bulursun. Ancak bunların da kökenlerine gitsen yine İslam'ı bulursun. Süryani Kilisesi'nde ne anlattı bize adamcağız? Biz dedi günde üç defa ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz. Ne zaman? Sabah güneş doğarken, öğlen ve akşam. Yüzümüzü doğuya dönüyoruz. Yüzümüzü doğuya Hazreti İsa'nın oradan geleceğini inanıyoruz. Evet. Yani bizde var olan, İslam'da var olan namaz anlayışının muharef hali midir bu? Evet. E, i̇badet kadimdir desem şimdi sen ibadet İslam'dan değil midir diyeceksin. Allah'ım bizi bu mealci kafadan, bu tarih düşmanlığından. Cımbızcı anlayıştan. <gülüyor> Ya bir de şöyle şeyler yaşadık dostlar. Neyse hadi girmeyeceğim o mevzulara. <gülüyor> o mevzu... ee, i̇nşallah buraların imar edildikten sonra bu medreselerde tarihi bu... Me Bak adam manastırı milattan sonra 300 eğitim devam ediyor. Ya şu anda sizin burayı imar etseniz buraya koyabileceğiniz binlerce aliminiz var. Dünyanın en kadim üniversitesi bugün Nusaybin'de abi. Ama ne hallederseniz... Yani ben şunu söylüyorum. Kırmızı medreseyi müze yapmak nasıl bir zeka problemidir? Bu bir zeka problemidir. Ya ihanettir ya zeka problemidir. Adamın medresesi olan manastırı hala açık. 14 yaşından 87 yaş, 86 yaşına kadar başpapaz dahil eğitimi ve ibadeti devam ediyor. Burada Cizre'nin merkezinde Selçuklu'ya, ...Büyük Selçuklu'ya, Anadolu Selçuklu'ya, Osmanlı'ya yön vermiş kırmızı medrese... ...şimdi restore edilip tekrardan müze olacak. Ya biz Ayasofya için 70 sene uğraştık. Bir 70 senede kırmızı medrese için mi uğraşacağız? Lozan'da kayıt mı vardı kırmızı medreseyi müze yapalım diye? Yahu kardeşim toparla işini, tekrar aç medrese olarak. Korkma. İçindeki Allah desin. Korkma içindeki Kur'an-ı Kerim'i anlasın. Korkma içindeki hadis dersi versin. Tefsir dersi versin. Arapça dersi versin. Neden korkuyorsunuz? Dünyaya deyin ki bizde bir okul var. Cambridge'den eski kardeşim. Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptığı ilk üniversite. İstanbul'u fethettikten sonra nerede? Fatih Cami'nin iki yanı. Ne halde? Komedi diyarı. Şaka gibi. Hala restore ediyorlar. Ayıptır. Ağır bir ayıptır. Ve orayı şimdi eğer siz tekrar müze yapıyorsanız ya zeka probleminiz var ya da sizin gerçekten büyük bir ihanetiniz var derim. Tarihsel açıdan konuşuyorum. Doğru doğrudur yanlış yanlıştır. Niye müzeye çeviriyorsun kardeşim? Az ki bu benim İstanbulumun en eski üniversitesi ya. Tarih kuruluş tarihi 1453 1457 Fatih'in yapılışlar. tarihi. Kırmızı Medrese. Üniversite hala açık. İlahiyat yani ilahiyat fakültesi de açmasınlar bu arada. Allah korusun yani. Allah ilahiyat fakültelerinden gençleri korusun. Çünkü ilahiyat fakültesine gittiğin anda ya deyiş olacaksın ya teyze olacaksın. Efendim çoğu hocamız öyle değil. Kusura bakmayın medrese ilmiyede hakikatin üzeri çiğnenmişse aynı çatı altında hakikat iddia edenler koltuk sevdasıyla orada oturuyordur. Orada hizmet olmaz. Allah konuşsak bu mevzuları biz herhalde 8 bölümde bunları konuşmak zorunda kalır. Belki daha fazla. Bilmiyorum. Bence e, ben bundan sonra Allah nasip edese her gittiğim ilçede Kusura bakmasınlar, kim sever, kim sevmez, kim kızar, kim kızmaz beni ilgilendirmiyor, bundan sonra tarih avcılığı yapmaya başlayacağım. En güzeli doğru. Gideceğiz, diyorsun. fotoğrafını çekeceğiz, ya arkadaş medreseymiş burası, camiymiş burası, manastırmış burası, okulmuş burası. Aynı tasavvuf bölümü hocası Cüdi tepesine sinagog, kilise ve cami inşa edilmesi gerektiğini söylüyor. E, Arafat'ta da Hazreti İbrahim vardı. o da üç büyük dinin atasıydı o zaman oraya da yapalım da. Oraya da yapalım. Müzdelife'ye de sinagogda Hristiyanlara kilise yapalım. Ya bu aşk nereden geliyor ben çözemedim. İslam'a göre milletin kilisesi ve sinagogunu yıkamazsınız. Ama ya gel kardeş sana bir kilise bir sinagog yapalım denmez ya. Denmez. Adam senin bütün camilerini medreselerini Avrupa'da yok etmiş. Sen adamın mevcudunu korumuş musun? Korudun. Sen Allah'tan daha adilsin? Dikkat beyefendiler, İslam tarihinde biz kilise yıkmadık. Mevcut ibadetlerinin devamına imkan sağladık ve onlara yardım da ettik. Maddi anlamda kiliseleri yıkıldıysa para verdi, yeniden yapsınlar diye. Ama İslam tarihinde biz sıfırdan kilise inşa etmedik. Böyle bir usulümüz yoktur. Dinen de yoktur. Bunu yapamazsınız. Ama adamın cizlede manastırı var. Dokunamazsınız. Korumak zorundasınız. Yaşatmak zorundasınız. Ve hatta biliyorsunuz zekatta, fıkıhta onların zor durumda kaldığında zekatınızı da verirsiniz. Oradaki insanlara tabii. Vakfiye değil, insana. Ama kusura bakma kardeşim burada kilise yok diye kilise açmazsın. Benim derdim tevhidi ya yani, Hristiyanlığı yaymak değil ki. Beyefendi diyor ki rektör yardımcısı mıydı, sekreteri miydi, ne haldıydı, sekreter yardımcısı mıydı, ne halttır. Diyor ki efendim o Cüden'in tepesinde diyor eskiden kilise vardı, sinagog vardı. Sinagogu yapıp kilise yapmışlar, bizimkiler de cami yapmışlar, ayıp olmuş. Tarih bilincine bak adamın. Bizim de oraya bir sinagog, bir kilise yapmamız lazım. Hocam bölüm ne? Dedim herhalde bu Sümeralok filandır yani. Muazzez Hanım gibi bir tip ya. onun talebesi bunu söyleyebilir ancak. Dedi efendim ilahiyat tasavvuf. Dedim hocam yanlış yere geldik. Hayırlı günler. Dedik ve çıktık yani. Bir, bir, bir üzüntüdür ama birilerinin artık şunları söylüyor olması lazım. E, tasavvuf bu milletin değil insanlık tarihinin arı süreci ve kesmeyin ya. Tarihte hiçbir zaman hiç İngiltere'yi de Cambridge'in bir bölümünün üniversite üniversitenin müze olduğunu göremezsiniz. Şaka mı yapıyorsunuz siz? Ve Cambridge'in önde kaldığı okullar bunlar. Niye? Bahçesinde meşhur alim Zeyd Ahmedi Ceziri Hazretleri var. Melley Ceziri. Allah onlardan razı olsun, şefaatlerini eylesin. Ve ne yazık ki şu anda onun kabrine de giriş yok. Hiçbir şey yok. Allah sonumuzu hayırlısı.